Bugün 12 Aralık 2021 Pazar güneş günündeyiz. Ay 0.45'te Koç burcuna geçecek. Koç burcundaki ay önümüzdeki iki gün bizi daha meraklı ve hevesli hale getirebilir. Günlük işlerde girişken ve sabırsız davranabiliriz. Enerji ve motivasyonumuzun yükseldiği öğle saatlerinde daha dürtüsel ve cesur tavırlarda da bulunabiliriz gezi, seyahatler, spor ve fiziksel aktiviteler içinde hevesli olabiliriz. Bedensel olarak Ay Koç burcunda ilerlerken çabuk sinirlenebilir ve ani tepkiler gösterebiliriz. Stres kökenli baş ve migren ağrıları, eklem, kas ağrıları gözlenebilir. Oğlak burcunda birleşen Venüs ve Plüton, gerek ilişkiler, gerekse iş, kariyer, maddi konularda daha hırslı, ciddi ve tutkulu enerjiler veriyor. Güç ve otorite figürlerinin üzerimizdeki etkileri artabilir. Kariyer ve statümüzü destekleyecek güçlü ilişkiler kurmamız veya kurumsal yapılardan bazı destekler almamız mümkün. Koç burcundaki ay akşam saatlerinde kova burcundaki satürne uyumlu görünüm yapacak. Güven duyduğumuz kişilerle ve yakınlarımızla bir araya gelerek duygusal destekler alabiliriz. Kişisel hedef ve ideallerimizi gerçekleştirebilecek somut adımları da planlayabilir, gerekli çalışmaları yapabiliriz.